Kötülüklerden sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denilince hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel amel işleyenlere güzel bir mükafat vardır. Elbette ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. O girecekleri yer adın cennetleridir ki altından ırmaklar akar.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 Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri dışında hiçbir şeyi haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yaptılar. Buna karşı peygamberlerin vazifesi ancak açık seçik bir tebliğden ibarettir. Andolsun olsun ki biz her ümmete Allah'a ibadet edin ve putlara tapınmaktan sakının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 Kendilerine ise erkek çocukları istinad ediyorlar. Halbuki onlardan birine kız doğum haberi müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolar, yüzleri kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğü dolayısıyla kavminden gizlenir. Şimdi acaba çocuğu zillet ve horluğa katlanarak saklayacak mı yoksa toprağı mı gömecek? Dikkat edin! Verdikleri hüküm ne kötüdür. Ahirete iman etmeyenler için kötü sıfatlar var. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekseydi, yeryüzünde kımıldayan tek bir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler.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 Hiç bunlar eşit olur mu? Bütün hamd Allah'a mahsustur. Doğrusu insanların çoğu bilmezler. Allah şu iki adamı da misal verdi. Bunlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisine bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu adamla, adaletle emreden ve doğru yolda bulunan adam eşit olur mu?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 Erkekten ve dişiden mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette vereceğiz. Şimdi Kur'an okumak istediğin zaman önce okuvulmuş şeytandan Allah'a sığın. Şüphesiz ki iman edip de Rablerine tevekkül edenler üzerinde bu şeytanın hiçbir nüfuzu yoktur.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 Ve o, hidayete Eğer kavuşanları. Eğer da... dolayı ceza verecek olursanız, size yapılan azap ve cezanın misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o, sabredenler için daha hayırlıdır. Ey Peygamber! Sabret! Sabrında ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan telaş edip sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah,